Herkese merhaba, umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere güneş sisteminde diğer gezegenlerden güneşin nasıl göründüğüne dair bu bilgileri aktarmaya çalışacağım. Bu video gibi güzel videoları izleyebilmek için lütfen abone ol butonuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde yayınlamış olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Eğer diğer gezegenlerden güneşi görebiliyor olabilseydik görüntümüz nasıl olurdu? İşte asıl sorumuz bu. Merkürle başlayalım. Merkür, Güneş'ten 58 milyon, Dünya'dan ise 92 milyon kilometre uzaklıkta olan en minik gezegenimizdir. Tabi Plüton'u gezegen olarak saymazsak. Aynı zamanda Güneş'e en yakın gezegen olduğu için buradan görülen Güneş'in görüntüsü bizim gördüğümüz Güneşe göre 2,5 buçuk kat daha büyüktür ve çok daha parlaktır. Ve gezegende atmosfer olmadığı için Güneş gökyüzündeyken bile gökyüzü karanlık olacaktır. Venüs, Güneşe yakınlık olarak sıraladığımızda ikinci sırayı alan Venüs, sıcaklık olarak en sıcak komşumuzdur. Öyle ki Güneşe sadece 108 milyon kilometre uzaklıkta olmasına rağmen yeryüzünden Güneş'in net biçimde görmemiz imkansıza yakın. Bunun da sebebi atmosferini kaplayan bol karbondioksit ve durmadan patlayan volkanlardır. Atmosferindeki karbondioksit oranının Diğer gezegenlere göre aşırı derecede fazla olmasından dolayı venüs küresel ısınmaya en çok maruz kalan gezegendir. Bundan dolayı da gezegenin ortalama sıcaklığı 400 santigrat derecelere bulmaktadır. İşte bu sebepten karbondioksit bulutları hiçbir zaman azalmamakta ve atmosferi daha da kalınlaştırmaktadır. Ve bu da güneşin gökyüzüne bakıldığı zaman görünmesine engel olur. Fakat bu şekilde olmasaydı. İşte bu görüntüde görebileceğiniz gibi Güneş ortalama bir buçuk kat daha büyük şekilde Venüs'ten görülebilirdi. Mars, Güneş'e ortalama 228 milyon kilometre uzaklıktadır. Marslı filminde de görüldüğü gibi, Mars'ta gökyüzü gündüz kızıl bir ton alır. Bunun sebebi de, yaklaşık bizim atmosferimizin 3'te 1'i kalınlığında olan, ince bir atmosfere sahip olmasıdır. Mars'ın bu ince atmosferinden dolayı, Güneş doğarken ve batarken, bizde olduğu gibi kızıl değil, mavi ve mor bir görüntü alır. Mars'tan bakıldığında, Güneş, bizim gördüğümüzün yaklaşık %75'i büyüklüğünde görünür. Jüpiter, Güneş'e ortalama 780 milyon kilometre uzaklıktadır. Bununla birlikte tam bir gaz devidir ve üzerindeki fırtınalar yüzyıllardır devam etmektedir. Bu fırtınalardan dolayı atmosferi çok karışık olan bu gezegende, yeryüzü seviyesinden Güneş'in görülebilmesinin çok mümkün olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte atmosferin üst kısımlarında eğer güneşe bakıyor olsaydık bizim gördüğümüz güneşin 5'te biri büyüklüğünde bir güneş görecektik ve bu güneş bizim gördüğümüze göre daha mavi bir görüntüde olacaktı. Satürn'e ait bu çizimlerden de anlayabileceğimiz gibi güneş çok ufak bir nokta olarak gözüküyor. Güneşe uzaklığı 1.43 milyar kilometre olan Satürn'ün Halkalarının gökyüzünde görünmesi ve bununla birlikte güneşin de gökyüzündeki en parlak halinin tasviri bu şekildedir. Güneş bu gezegenden bizim gördüğümüzün yaklaşık olarak onda biri büyüklüğünde görünür. Uranüs Güneş'ten 2.88 milyar kilometre uzaklıkta ve Satürn gibi halkalara sahip olan komşumuz Buz Devleri sınıfına girmektedir. 2.88 milyar kilometre mesafeden Güneş bu gezegenden bakıldığında büyükçe bir yıldız gibi görünmektedir. Neptün atmosferinde yoğun olarak metan, etan ve asetilen bulunan bir diğer buz devidir. Bu gezegende güneş sisteminde ölçülmüş en şiddetli fırtınalar oluşmaktadır. Saatte 2100 kilometreyi bulan fırtınalardan dolayı gezegenin atmosferinden güneşi görmek mümkün değildir. Ancak görebilseydik bu görseldeki gibi bir görüntüye sahip olacaktık. Plüton Güneş sistemindeki bilinen gezegenlerin tersine Plütonun yörüngesi dairesel değil, eliptik ve gezegenin güneşe ortalama uzaklığı da 5.91 milyar kilometredir. Eğer Plüton'da yaşıyor olsaydık gökyüzüne baktığımızda Güneş'i belki de diğer yıldızlardan ayırt edemeyecektik. Güneş'ten bize gelen ışık da belki dolunay vaktinde dünyaya gelen ışıktan çok daha az olacaktı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım izlerken eğlenmiş, eğlenirken de bir miktar daha öğrenmişsinizdir. Bir sonraki videoda en kısa zamanda görüşmek üzere.